Toplu kasa fişi işlemi nasıl yapılır? Bir günlük kasa işlemleri toplu olarak bir fiş ile sisteme nasıl girilir? Bunun için F10 tuşu ile arama menüsüne veya Diana sayfası üzerinde bulunan arama alanına gelerek kasa yazarız. Arama listesinde toplu kasa fişler ekranını görüntüleriz. Yeni bir fiş kaydı oluşturmak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Sayfamıza firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Fiş numarası liste ekranlarında yer alan sayıya göre numaralı olarak gelecektir. Tarih bilgisini seçeriz. Eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Kasa bilgileri alanından F1 ile İşlemi gerçekleştireceğimiz kasayı seçeriz. Kalemler alanına geldiğimizde fiş türü olarak cari hesap taslat, cari hesap ödeme bankaya yatırılan, bankadan çekilen virman borç, virman alacak gider hizmet fişi işlem türleri bulunmaktadır. Yapmak istediğimiz işlemi seçerek hesap kodu alanından liste ekranını görüntüleriz. Cari kart listesi ekranından işlem yapmak istediğimiz cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Döviz alanından işlem dövizimizi belirleriz. Seçmiş olduğunuz işlem türünden dolayı borç alanı pasif olarak gelecektir. Alacak alanına işlem tutarını yazarız. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise işlem yapacağımız içeriz. Özel kod alanında raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabilecek özel kod tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Yetki kodu tanımlaması yaparak sistemdeki kullanıcıların işlemlerini sınırlandırabiliriz. Not alanından açıklama bilgisi ekleyebiliriz. Raporlama dövizi alanından belirleyeceğimiz döviz türüne göre raporlarda kullanılacak döviz türünü seçebiliriz. Seçmiş olduğumuz döviz türüne göre raporlama döviz kuru otomatik olarak sistemden gelecektir. İşlem belge numarası ekleriz. Daha sonrasında sistemde tanımlamış olduğumuz ödeme planlarından ilgili ödeme planı seçimini gerçekleştiririz. Masraf merkezi kullanıyor isek F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili masraf merkezi kaydımızı seçeriz. Böylece ilk fiş satırı tanımlamamız gerçekleştiririz. Başka bir fiş tanımlamak için klavyemizden Shift Enter tuşları ile satırı çoğaltırız. İkinci satırda yapacağımız işlem türü VIRMAN fişi olsun. VIRMAN fişi kasalarımız arasında yaptığımız para transfer işlemlerimiz için düzenlediğimiz fiş türüdür. Hesap kodu alanından F1 ile kasa kart listesi ekranını görüntüleriz. İşlem yapacak olduğumuz kasayı seçeriz. Fiş türüne göre alacak alanı pasif olarak gelecektir. İşlem tutarımızı borç alanına yazarız. Firmamız şube bazda çalışıyor ise işlemi gerçekleştireceğimiz şube bilgisini ekleriz. Özel kod tanımlamaları ile sporlarda ayrıştırma sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcıların işlemlerinde sınırlamalar sağlayabiliriz. Not alanına açıklama ekleyebiliriz. Raporlama dövizi alanından seçmiş olduğumuz döviz cinsine göre rapor alabiliriz. Seçmiş olduğumuz rapor dövizine göre rapor kuru otomatik olarak sistemden gelecektir. İşleme dair belge numarası ekleriz. İşleme ait ödeme planı seçimini F1 ile liste ekranını görüntüleyerek sağlayabiliriz. Masraf merkezi kullanıyor isek ilgili masraf merkezi kaydımızı seçeriz. Böylece fiş tanımlamalarımızı gerçekleştirmiş oluruz. Satırı çoğalttığımızda, fiş türü alanında yer alan işlemler dışında, ekran alt panelinde bulunan diğer seçeneklerden toplu fatura ve toplu taksit aktarımları da gerçekleştirebiliriz. Toplu fatura aktar seçeneği ile fatura listesi ekranını görüntüleyerek klavyemizden boşluk tuşu ile işaretlemeler yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Seçmiş olduğumuz faturaları kalemler satırında görüntüleriz. Eklemiş olduğumuz satış faturaları fiş türü, cari hesap, tahsilat türünde borç bakiyeli gelmektedir eğer alış faturaları ekleseydik fiş türü cari hesap ödeme türünde alacak bakiyeli gelecekti. diğer seçeneğinden toplu taksit aktarma işlemi gerçekleştirelim taksit listesinde seçim yapmak istediğimiz satıra gelerek klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleme yaparak işlemini gerçekleştiririz sit işlemi için fiş türü cari hesap olarak borç bakiyeli gelecektir ekranımızın altında bulunan toplamlar alanından Genel toplamı görüntüleyebiliriz. Düzenlediğimiz toplu kasa fişini çadık panelden kaydet seçeneği ile kaydederiz. Eklemiş olduğumuz kasa fişini liste ekranında görüntüleriz. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak arma menüsünü görüntülediğimizde kasa fişleri ekranını görüntüleriz. Düzenlemiş olduğumuz toplu kasa fişi detaylarına Kasa fiş listesi ekranında ayrıntılı olarak görüntülememiz mümkündür. T harfi bulunan satırlar toplu kasa fişi ile oluşturulduğunu göstermektedir.